Çiçek yok sen gideli şu hayatımda Savaşıyorum yalnız başıma bu dünyada Yaşayamıyorum dünya denen rüyada Dünya dört tarafı zalimle dolu bir ada Kalmışım kalbimin çığlıkları arasında Psikolojim sen gideli bozuk aslında Ama sen değilsin bana yaptıklarının farkında Kötü insanlar dolaşıyor hep etrafında Kefene sarılmış hayallerim tam karşımda Sen gideli gelmedi aklım hiç başıma Anlamıştın aslında her şeyin başında, bu olayların geleceğin akılsız başının başına Oysa bahar güzelliği vardı bakışında, üşütürdüm beni Yazın tam ortasında çöl durdun, damlayan gözyaşlarımı Anladım aşk, hayat çölümde bir bahar Aşk yokmuş, yalandan ibaretmiş aslında Sallanıyorum şimdi, kırmızı bir salıncakta Düşünüyorum aşkta, senin gibi yalansa düşüyor. Ne olur biri beni tutmazsa Yıldızlar kayboluyor Karanlık bir girdapla Düşmemem gerek Annem ağlar sonra Ne hesap veririm Sonra öbür dünyada Kaybolmamalıyım bu karanlıkta Çıkar yolum yok Bir ışık bulmalıyım burada Ya da beklemeliyim birisini Yalnız başıma Hasret kaldım güneş Ayı ve bulutlara Hasret kaldım ben o gülüşüne Bakışına Gölgeler yok Işık olmayınca dostumda Boğuluyor gibi oluyorum yokluğunda Gel ve yeniden boğ beni o gül kokunla Gel ve yeniden aydınlansın dünyamda Sessiz, sakin, bekliyorum fısıltılar arasında Gelmesem de bekleyeceğim seni karanlıkta Yanımda ol istemiştim hastalıkta, sağlıkta Birlikte yaşamak istemiştim aynı çatıda Kokun halen yastığımda silmiş odama Hatıralar izin vermiyor seni silip atmama Göz silmedim, gizledim aslında sen üzülme diye ama seni çok üzdüm galiba Kapkaranlık bir dünya hayat yokluğunda Mavi desen de denize şeffaftır aslında Sen ve aşk arasındaki ilişki bu aslında Ne olur geldin yan kavuşsun aydınla Senin yanındayım her zaman dualarımda Bir tanem sen yanımda olmasan da Yanımdasın her zaman bu yokluğunla Ben yaşamaya alıştım zaten